Glütensiz diyete geçmek için mutlaka ve mutlaka çölyak hastalığı tanısı almak gerekir. Ama son zamanlarda bir moda var ve birçok kişi glutensiz diyete giriyor ve kendisine bunun iyi geldiğini düşünüyor. Halbuki bu placebo yani yalancı ilaç etkisi gösteren bir durumdur. Yani gerçekte bir faydası yoktur ve birkaç ay sonra yine normal düzenine bu kişi girecektir. Yani şişkinlik veya gazı varsa aynı şikayetler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Ama bu bir moda ve herkes glutensiz beslenmeye çalışıyor veya yönlendiriliyor ama bu doğru değil. Eğer ki siz glutensiz beslenirseniz, bu sefer karbonhidratı arttırmak zorundasınız. Yaklaşık 4 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yayın ortaya çıkmıştı. Yayınlandı ve gerçekten çok doğru biz bunu gözlemlemiştik. Eğer ki glutensiz diyete girerseniz o zaman karbonhidratı arttırmak zorundasınız. Ve karbonhidrata bağlı kalp hastalıklarında ve damar sertliğinde artış görülmektedir. Ve bu sefer kalp hastalıklarından artış ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle eğer ki çölyak hastalığı tanınız yoksa hiçbir şekilde glutensiz diyete girmeyin. Bunun tek bir harici durumu vardır. Buğdayın içinde sadece glüten değil başka maddeler de vardır. Bazı kişilerde bu buğdayın içinde glüten harici olan maddelere karşı alerji veya tepkimi olabilir. Ama onu da doktor kontrolü altında çok bilinçli bir gastroenterolojik incelemeden sonra böyle bir diyete girebilirsiniz. Fakat mutlaka bu konuda gastroenteroloji uzmanına danışılmalıdır.